Merhabalar, 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara saatiyle ile saat 02.50 civarında Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Şimdi bu dolunaya bakacağız, dolunayın açılarını inceleyeceğiz, dolunayın etkilerinden bahsedeceğiz bu video içerisinde. Haftalık yorumlarda zaten çok kısaca değinmiştim, burçlara ilişkin yorumları da paylaşmıştım. Şimdi ise burada biraz daha detaylı bir şekilde ele alalım istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden destekleyen, beğenen, yorum yapan ve abone olan herkese teşekkür ediyorum. Evet, dolunayın haritasına geçecek olursak, Dolunay anında Ankara saati ile 15 derece akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz. Yükselen yöneticisi klasik astrolojide Mars'tır ve Mars'ın ikinci evde e, bulunduğunu, e, modern astrolojide ise e, Plüton'un üçüncü evde bulunduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda Plüton'un Dolunayla da bir açısı var, bir karşıt açısı bulunmakta. Bunun yanı sıra Dolunay A'nın haritasının dokuzuncu evinde yer almakta, e, üç ve dokuz aksının hareketli olduğunu görüyoruz bu bağlamda. Dolunay'ın yengeç burcunda bulunması, ay'ın e, yönetici konumunda bulunması ve güçlü bir pozisyonda olması bu dolunay anında duygularımızın çok yoğunlaşacağını gösteriyor. Özellikle bağlı olduğumuz, köklendiğimiz, ciddi yatırımlar yaptığımız, maddi manevi yatırımlar yaptığımız alanlarla alakalı köklü değişimlerin yaşanacağını gösteriyor. E, burada dördüncü ev temaları her ne kadar dokuzuncu ev bağlantısı olsa da aynı zamanda dördüncü ev temalarıyla da ilişkili bir durumun ortaya çıkacağını gösteriyor. Dördüncü ev ve dokuzuncu ev tamalarını harmanlayacak olursak özellikle taşınma, yer değiştirme, şehir değiştirme hatta ülke değiştirme gibi gündemler bu süreçte fazlasıyla karşımıza çıkabilir. Bunun yanı sıra ev almak, ev satmak veya mülk edinme sisteminin bir takım değişimlere uğraması da yine bu süreçte gündeme gelebilir. Birçok insanın göçleri, yer değişimleri, ülke değiştirmesi, şehir değiştirmesi... Çevresini değiştirmesi, hayatın gidişatıyla alakalı önemli kararlar alması gündemde olacaktır. Bunun yanı sıra ailevi konularda iletişim problemlerinin ön plana çıkacağı, aile içerisindeki iletişimsizliklerin çözüme kavuşması adına veya ortada bir sorun varsa bunun artık gözle görülür hale gelmesine yönelik etkileşimlerde söz konusu. Bu dolunayın tam karşısında bulunan güneş-plüto kavuşumuna baktığımız zaman... Artık uzun zamandır tamamlayamadığımız konuları tamamlamak, kapatamadığımız hesapları kapatmak, çok keskin ve net kararlar almak adına bizi zorlayacak bir donlay olacaktır. güneş Plüto kavuşumu 3. evde. Dolayısıyla e, burada iletişimin oldukça ön planda olduğu, keskin kararların alındığı, keskin sözlerin söylendiği bir gündem de var. E, burada artık fikirlerin bariz bir şekilde ortaya çıkışı, Yaşanacak kopuşların, değişimlerin yaşanmaya başlanacağı bir süreç var. E, Tabi e, derece bazında baktığımız zaman artık son derecelere yaklaşmış olması bu dolunayın bir durumun artık sonuna doğru gelindiğinin de e, sembolü niteliğinde değerlendirebiliriz. Yani bir durumu artık tamamlamamız gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor veya tamamen e, ortadan kaldırmamız gerekiyor. Plüto'ya baktığımız zaman genel olarak Plüto'nun etkileşimlerinde çok yumuşak geçişler görmeyiz arkadaşlar. Burada daha ziyade sert, keskin, ani yıkımlar yaşatır bize Plüton. Dolayısıyla uzun zamandır görmezden geldiğimiz, ötelediğimiz veya bitirmek istemediğimiz, koparmak istemediğimiz bağlar, bağlantılar, faktör, çevresel faktörlerle alakalı özellikle Plüto'nun bu sert etkisiyle beraber bir şekilde bu sonlanmalara mecbur bırakılacağız gibi gözüküyor açıkçası bu etkileşimle beraber. Duygusal anlamda çok büyük dönüşümler yaşıyoruz. Çok güçlü etkilere maruz bırakılıyoruz. Bir şekilde karşımızda güneş Plüto gibi iki güçlü gezegenin etkileşimi muhatap olduğumuz konunun büyüklüğü karşısında artık bir çıkış kapısı aramamızın gerekli olduğunu gösteriyor bize. Hal böyleyken artık çıkacak bir yol bulamayacağız. Kendimizi kapana kısılmış gibi hissedeceğiz ve burada artık çok radikal bir karar almamız gerekecek gibi gözüküyor. yükselenin akrep olması özellikle Plütonik bu dolunayla beraber bu enerjinin akrep enerjisinde 8. ev temalarını içeren bir teması olduğunu da göstermekte. Demek ki bir kayıp, bir dönüşüm, bir kopuş... Ee, ve yeniden varoluş temaları ön plana çıkacaktır. Yani 8. ev temalarına baktığımız zaman ölüm, dönüşüm, boyut değiştirmek, küllerinden doğmak, bir anka kuşu gibi küllerinden doğmak, her şeyini kaybettikten sonra tekrar ayağa kalkmak gibi temalar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla burada bir takım haritalarında açıkçası büyük kayıplar yaşayacağı ve bu büyük kayıplardan daha güçlü bir şekilde çıkacağını da söyleyebiliriz açıkçası. Ancak her ne olursa olsun bu kayıplar, bu vazgeçişler veya bu dönüşümler bizim hayrımıza işleyecektir. Bunun bilincinde olarak ilerlersek süreci çok daha kolay bir şekilde atlatırız. Yükselen yöneticisinin ikinci ve üçüncü evleri yönetiyor olması bu dolunay ağınında. özellikle bu. Kendi sahip olduklarımız, kendi kaynaklarımız, çevremiz, bugüne kadar alışık olduğumuz ortamlar, bugüne kadar benim dediklerimiz üzerinden bir gündem ilerleyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla aslında en çok tutunduklarımız, en çok güvendiklerimiz, en çok bize ait ve bizim ait olduğumuzu hissettiğimiz alanlarda bu değişimi, bu kırılmayı yaşayacağız gözüküyor arkadaşlar. Burada artık sistemin yavaş yavaş zaten Kasım 2021'den itibaren hızlı bir müdahalesi var. Her birimiz hayatımızda farklı farklı alanlarda kırılmalar, dönüşümler yaşıyoruz. Özellikle Kasım ayından itibaren yaşamış olduğunuz dönüşümleri yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Birçok kişiden alıyorum. Büyük değişimlerin, dönüşümlerin, olmazların olmaya başladığı, Mutlaka olur denilen şeylerin e, tıkandığı, artık ilerlemediği bir sürecin içerisinde bulunmaktayız. Evet, e, Dolunay 9. evde dedik. Özellikle yer değişmeler, taşınmalar, sosyal medya, e, yeni fikirler, yeni manevi arayışlar, hukuksal konular, kanunlar, yargı insanları, dini e, değer yargıları, din adamları gündemde olacak gibi gözüküyor. Tüm bunların yanı sıra aynı zamanda... E, Dünyanın biraz daha küçük olduğu, aslında hepimizin bir dünya insanı olduğumuz yönünde ve kolektifin toplu halde etkilendiği durumların da ortaya çıkabileceği gündemler var. Yavaş yavaş zaten sistem bir şekilde bu noktaya doğru ilerletiyor bizleri. Peki güzel bir şeyler yok mu? Elbette var. Aslında bu dolunay tamamıyla e, yorucu, bizi zorlayan e, durumlardan kurtulmamız için artık son darbeyi vuruyor. Yani aslında bu dolunay bir şeylerin başlangıcı değil sonu. Yani kurtulmamız gereken, üzerimizden atmamız gereken e, toksik durumlardan e, bizi uzaklaştıracak bir dolunay. Ve bazen e, özgür irademizle bu tarz kararları alamıyorsak, sistemin sert müdahaleleri olabiliyor. Ancak netice itibariyle bunlar bizi daha çok ayağa kaldıracak, daha çok güçlendirecek ve sanki yeniden doğmuş hissiyatını yaşatacak etmenlerdir. Tabi o esnada pek öyle hissedemesek de sonradan geri dönüp baktığımızda iyi ki olmuş, iyi ki kaybetmişim, iyi ki yaşamışım diyeceğimiz gelişmelere açık bir süreci işaret etmekte. Evet, Dolunay'ın Neptün'le e, dördüncü evdeki Neptünle güzel bir üçgen açısı var. E, bu geçmişte özellikle sezgilerimizin rehberliğinde bizim yuvamız olan, bizi iyi hissettiren yeri bulduğumuza dair sezgilerimizin veya rüyalarımızın sistem tarafından almış olduğumuz spiritüel mesajların bu konuda e, aslında bize ışık tuttuğunu gösteren bir etkileşim. Yani biz bu mesajın farkındayız, e, biz bu mesajın etkisi altındayız bir şeylerin değiştiğinin, bir şeylerin dönüştüğünün, bizi iyi hissettiren gelişmelerin de yaşandığının aslında farkındayız. Ve e, bu dolunayla beraber bu e, sistemdeki sis bulutları da ortadan kalkacak ve bu konudaki netliğe kavuşacağız gözüküyor. Aynı zamanda dolunayın kuzey erdüğümüyle 60 derecelik bir açısı olacak. Bu da önümüzdeki bizi bekleyen süreci işaret ediyor. E, kuzey erdüğümüne baktığımız zaman haritanın 7. evinde bulunduğunu görüyoruz. 7 ve 9 aksları özellikle ikinci şans e, noktasını tetikleyen akslardır. Burada ilişki namına, hayatı paylaşmak namına, ortaklıklar namına, bir yolda ilerlemek, aynı amaçta aynı uğurda ilerlemek namına kadarsal desteklerin de karşımıza çıkacağını gösteriyor. Evet, Bir tarafta bir, te, bir, bir takım şeyler sonlanıyor. E, sarsılıyoruz. E, burada e, sarsıcı etkiler var ama bir taraftan da İçlerin içe iyi olacağımızı hissettiğimiz durumlar, kişiler, olaylar ile iç içeceğiz ve kadarsal destek, özellikle bir ekip olabilmeyi, birlikte ilerleyebilmeyi, aynı amacı ideali paylaşabilmeyi de yine bu noktada gösteriyor ve bu bağlamda belansta ikinci evlilikler birden fazla kişiyle kurulan ortaklık yeni bakış açılarına vakıf olabilmek, yeni fikirlere açık olabilmek, karşımızdaki insanın gözünden dünyayı görebilmek ve onun açısından da durumu değerlendirebilmek gibi etmenleri getirecektir. Burada Kuzey Ay düğümünün Haritanın 7. evinde olması, güney ay düğümünün ise haritanın 1. evinde olması, özellikle ilişkide karşımıza çıkan fırsatlarda biraz daha karşımızdaki insanın gözünden durumları ve süreçleri değerlendirmemiz gerektiğini ifade ediyor. Sürekli olarak aynı kısır döngüde, aynı düşünce kalıplarıyla, aynı inançlarla devam edecek olursak buradan çok daha menfaat elde edemeyeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, dolunayın etkileri bu şekildeydi. elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor olacak? Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Bu etkiye baktığımız zaman özellikle ev, yuva, aile, kariyer, geçmiş ve gelecek dengesi arasında ciddi bir bocalama yaşayabilirsiniz. Hayatınızın belli alanlarının çatırdamaya başladığını ve yeniden filizlenmeye başladığını hissettirecek bir dolunay olacak açıkçası. Burada taşınmak, yer değiştirmek, boşanmak, evlenmek, iş değiştirmek, istifa etmek gibi çok radikal kararlar almak mecburiyetinde kalabilirsiniz. Özellikle maddi anlamda sizi tatmin etmeyen bir iş bağlantınız varsa bunu sonlandırmakta isteyebileceğinizi görüyoruz sevgili koçlar. Umarım güzel bir dolunay süreci olur. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları. Yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Çok önemli haberler alacaksınız. Taşınmalar, yer değiştirmeler, çevreyle alakalı farkındalıklar bu dolunaya damgasını vuracak gibi gözüküyor. Bu noktada kilit insan sizsiniz. Çevrenizle alakalı problemleri çözecek insan da sizsiniz. Hangi insanları hayatınızı almanızın e, gerekli olduğunu fark edecek insan da sizsiniz. Yani güç sizde, top sizin elinizde. Dolayısıyla e, bu noktada baktığımız zaman özellikle e, bir çevre değişikliği veya ortamda bir yanlış anlaşılma durumu söz konusuysa veya bir konunun netliğe, açıklığa kavuşması gerekiyorsa burada e, sizin e, esas o olan esas kadın faktörünü oynamanız gerekebilir ve inisiyatifi almanız gerekebilir gibi gözüküyor. Güzel bir süreç olsun umuyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler, burçları. Yengeç burcunda meydana gelen Dolunay... Haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Maddi manevi kaynaklarınız, bu kaynakları nasıl bölüştüğünüz, parasal gündemler biraz damgasını vuracak bu hafta itibariyle. 12. evdeki kuzey ayrımının bu noktada desteği var. Geçmişte kaybettiğiniz, size hakkınızın verilmediği durumlar özellikle maddi anlamda karşılanacak gibi gözüküyor. Ciddi bir maddi destekle muhatap olabilirsiniz, büyük paralar kazanabilirsiniz, hiç ummadığınız insanların desteğini görebilirsiniz. Sizin bu noktada kendi başınıza e, davranmak, kendi başınıza olmak gibi dirençleriniz varsa bunları kırmanız ve e, kadere, sisteme bir şekilde teslimiyet göstermeniz gerekiyor olacak. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Burcunuzda meydana gelen dolunayla beraber hayatınızın hemen her alanında ciddi radikal değişimler ve dönüşümler yaşıyorsunuz. Bu noktada ikili ilişkiler kanalıyla bazı farkındalıklar karşınıza çıkacak olabilir. Çok güçlü bağlantılar kuracaksınız. Eğer burada kaytarmaya çalıştığınız, kısa yolları tercih etmeye çalıştığınız durumlar varsa karşı tarafın sert ve keskin tutumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok güçlü evlilikler, güçlü ortaklıklar, güçlü anlaşmalar ve sözleşmelerle muhatap olacak gibi gözüküyorsunuz. Aynı zamanda iş bağlantılarınız varsa, geleceğinize dair hedef ve hayalleriniz varsa sistem de bu noktada sizi destekliyor olacak. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları, Yengeç Dolunayı haritanızın 12. evinde etkili olacak. 12 ve 6. ev aksların hareketlendiğini görüyoruz burada. Özellikle e, bağışıklığınız biraz düşebilir sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle e, bu uyarıyı yaparak başlamak istiyorum. Akabinde e, bu dolunay enerjisiyle beraber bir takım gizli konuların açığa çıkması, özellikle sizinle alakalı gizli niyetleri olan kişilerle yüzleşmeniz, bu durumlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek gözüküyor. İş hayatınız, hayatınızda bir bütün oluşturmak, hayatınızı bir düzene ve dengeye sokmak adına da Güçlü etkilere maruz kalacaksınız. Özellikle beraber çalıştığınız insanlara dikkat etmeniz gerekebilir. Onların manipülasyonlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Yengeç Burcu'nda meydana gelen dolunaya baktığımız zaman sizin 11. evinizde etkili olduğunu görüyoruz. Ee, bu özellikle bizim hedeflerimiz, hayallerimiz, önümüzdeki yolculuk, sosyal çevremiz ve arkadaşlıklarımızla ilgili konularda bir tamamlanma enerjisinde olacağımızı gösteriyor. Tam karşıda 5. evinizde Güneş-Bülüto kavuşumu var. 5. Ee, ev konuları nedir? Bizi heyecanlandıran, harekete geçiren, yaratıcı konulardır. Ee, bu bazen bir aşktır, bazen bir çocuktur, bazen bir projedir. Burada sizi motive eden, heyecanlandıran ve harekete geçiren bir motivasyonun olduğunu görüyoruz. Bu motivasyonla beraber belki de yeni bir yola doğru girmeye karar verecek olabilirsiniz. Belki yeni bir sosyal çevreye... Belki yeni bir kariyer planına, gelecekle alakalı bir amaca, bir hedefe, bir hayale doğru ilerlemek isteyeceğiniz sizi heyecanlandıracak bir gelişmenin tetikleyici faktörüyle beraber gidecek gibi gözüküyorsunuz. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 10. evinde tepe noktanızda etkili olacak. Bu sizin için oldukça önemli bir donlar. Çünkü tam karşıda dördüncü evinizde Güneş-Plüto kavuşumu var. Bu kavuşumla beraber ev, aile, yuva, kariyer hayatınız, geçmiş ve gelecek arasındaki denge, bir e, dinamiği dengede tutmaya çalışmak e, ve bu uğurda zorlanmak gibi bir durum söz konusu. Belki ailevi e, gündemlerden ötürü, özellikle baba faktörüyle alakalı güçlü bir baba veya güçlü bir otorite figürüyle alakalı gündemlerden ötürü hayatınızda belli bir takım değişimlere gitmeniz gerekebilir. Belki birçoğunuz bu süreçte taşınmaya, yer değiştirmeye, iş değiştirmeye, sektör değiştirmeye karar verebilir. Özellikle bu değişimler arkasında ailevi bir e, sebebin e, etkisi olabilir gözüküyor. Ancak her ne olacaksa geleceğinize dair artık uzun zamandır ertelemiş olduğunuz hayallerinizi, hedeflerinizi, planlarınızı harekete geçirecek motivasyonu yakalayacağınızı söyleyebilirim. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Zaten bu dolunayda akrep burcu yükseliyor. Dolayısıyla özellikle yükselen dereceniz 15 derece civarındaysa doğum haritanızda tam örtüşen bir dolunay haritası var. Ee, sizler daha fazla etkileniyor olacaksınız ee, tabii ki bu sebeple. Dokuzuncu ev özellikle çevresel konular, iletişim, sosyal medya, akrabalar, eş, dost, ahbaplar, muhatap olduğunuz kimselerle alakalı gündemleriniz var. Burada üçüncü evde Güneş-Bürüt'e kavuşumuyla beraber çok önemli haberler almak, çok önemli tekliflerle karşılaşmak, Bomba etkisi yaratacak gündemlerin hayatımıza dahil olması sizi belki de çevre değiştirmeye, sektör değiştirmeye, bakış açısı değiştirmeye zorlayabilir. Birçoğunuz eğitim hayatıyla alakalı değişimler noktasında alabilir bu etkiyi. Birçoğunuz taşınmak, yer değiştirmek, göç etmek, şehir hatta ülke değiştirmek adına alabilir. Belki bir seyahat planı da ortaya çıkabilir bu dolma enerjisiyle beraber sevgili akrepler. Umarım keyifli bir süreç olur. Sizin adınıza kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları Yengeç Burcu'nda meydana gelen Dolunay sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Ortaklaşa paralar, parasal gündemler, uzun zamandır yay burçların aslında kazançlar ve gelir gider dengesiyle alakalı gündemleri var. Dikkatimi çekmeye başladı burada da belki artık bu kafanızı meşgul eden konulardan kurtuluyorsunuzdur sevgili yer burçları artık ne yapılması gerekiyorsa yapacak olabilirsiniz bu tarz konularda belki bir borcunuz var bunu kapatacaksınız ödeyeceksiniz ve yolunuza bakacaksınız belki halledemediğiniz zor bir mesele var bunu çözeceksiniz yani zor meselelerle uğraşıyorsunuz tam karşıda güneş bürüt kavuşumu var ikinci evinizde çok büyük paralar kazanabilirsiniz burada aynı zamanda ee, çok büyük harcamalar da yapabilirsiniz. Büyük oynayacaksınız yani maddi anlamda. Öyle gözüküyor sevgili yerler. Ee, bu da sizi belli e, bütçeyle alakalı kararlar almaya zorlayacak gibi. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Yengeç burcunda meydana gelen donlay haritanızın 7. evinde etkili olacak. Burada ikili ilişkiler, ortaklı girişimler, eş, partnerle alakalı gündemler, Ön planda. Evet, evli olan oğlak burçları, ortaklıkları olan oğlak burçları adına ilişkide, ortaklıkta, evlilikte yeni bir dönüm noktasına girildiğinin habercisi. Uzun zamandır ilişkilerinizle alakalı yaşamış olduğunuz problemler varsa, sürüncemede kalan durumlar varsa, bunların artık netliğe ve kesinliğe kavuşacağı, belki biterek, belki konuşularak, belki başlatılarak keskin kararlar alınacağını söyleyebilirim. Tabi burada güneş-plüto kavuşumu sizin e, birinci evinizde. Aslında bu konudaki e, etkiyi siz yaratıyorsunuz. Siz baskı kuruyorsunuz. Siz itek itekliyorsunuz ve tetikleyici faktör oluyorsunuz. Yani ne olacaksa olsun gibi bir tavrınız var sanki. Ve bu hususta e, karşı tarafı domine ederek aslında belki de onun da bir karar almasını sağlamaya çalışıyor gibi bir haliniz de var. E, güçlü bağlantılar kurulabilir bu süreçte. Bazı güçlü bağlantılarda sonlandırılabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Yengeç burcunda meydana gelen dolunay sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak. Yine sağlık temaları, gündelik rutinler, organize olma biçiminiz ön plana çıkıyor. Burada özellikle birkaç aydır uğraştığınız sağlık problemleri varsa sıkıştığınız alanlar varsa iş temponuzla alakalı bunlarla uğraşmak ve bunları tamamlamak, çözmek durumunda kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı zamanda ihmal ettiyseniz şayet sağlığınızı bu alanda da artık bir takım farkındalıklar oluşacak. Belki artık patlama noktasına gelecek bazı durumlar. Bunun yanı sıra yaşadığınız ortamdan çalıştığınız ortamdan çalışma şartlarınızdan İş yoğunluğunuzdan şikayetçiyseniz ve bir hamle yapamıyorsanız bu konuda artık cesur kararlar alabileceksiniz. Çünkü Güneş Brüto kavuşumu 12. elinizde. Bir şeyleri kaybetmekten artık korkmayacaksınız sevgili kova burçları. Yani uzun zamandır konfor alanınızı terk edemediğiniz için çok da insani olmayan şartlarda yaşamaya devam ediyorsanız artık bu konuda daha büyük kararlar alma noktasında cesaret göstereceksiniz. Tabii sağlıkla alakalı da belki keskin dönüşümler yaşayacaksınız. Belki birçoğunuz sigarayı bırakacak, belki birçoğunuz spora başlayacak. Daha sağlıklı yaşamak isteyecek, daha düzenli yaşamak isteyecek, daha organize olmak isteyecek gibi bir hal var. Ve aslında bunun kaynağı içsel bir motivasyondan geliyor. Çünkü 12. ev aslında bizim iş dünyamızı sembolize eder. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. E, abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçlarım. Yengeç Burcu'nda meydana gelen Dolunay sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak. Burada özellikle çok önemli bir gündemin sona ereceğini görüyoruz. Sizi mutlu eden, sizi heyecanlandıran, sizi harekete geçiren bir konu olabilir bu. Belki bir süredir aşk hayatınıza çok fazla kaptırmış gitmiş olabilirsiniz. Belki çok fazla risk almış olabilirsiniz. Çok fazla cesaret gerektiren durumlarda bulmuş olabilirsiniz kendinize. Ancak bu durum belki de eğlenceye, keyfe, güzel vakitlere ayırdığınız zaman büyük hedefleriniz, büyük hayalleriniz için bir erteleme süreci yaşatmış olabilir sizlere. Şimdi ise bu donlay aslında senin daha büyük bir hedefin var. Senin daha büyük bir amacın var. Bunu hatırlatmaya geldim diyor sanki. Çünkü güneş bürütü kavuşumu 11. evinizde e, bu dolunaya karşıtlık yapacak. Yani tamam eğlendik, gezdik, tozduk, aşık olduk ama artık yeter e, biraz daha ciddi meselelerle kendi hayallerimiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edelim der gibi bir hali var. Gökyüzünün sizin için sevgili balık burcu aslında oldukça keyifli ve destekleyici. E, belki de biraz toparlanmak gerekiyordur. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Yengeç Dolunayına dair anlatmak istediklerim bunlar. Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olan, yorum yapan, videoyu beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusalsöyleci hesabı veya evrenselkadimbigi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.